adam aşağı Öldü abi. Ses var. Lan ne laf ediyorsun? Ya benim kendim bana sıkıyor adam ya. Git dibindeki adamlar açıp ya. Ben öldüm ya. Ben yani yere gittim. Oh canıma değsin. Oh adam beni beri çekmeye geldi kendisi öldü. Niye <gülüyor> oldu armut? Güzel oldu. Güzel oldu. Tek, tekrar gidek. Az adam kaldı ya. Gidelim. ama geri gelirler oraya gidelim de gerek evet, gari kalmaz adam adam YouTube olduğu için bak görüyorsun ölmedim aslın seninle biz botuzu öldük işte gördüğün gibi şu ya Sertaç abi ne yapıyorsun orada git savaş biraz Abi sen gamelop ayarlarını fullledin mi? Senin oyunu kasmıyor hani kasmıyordu. Yine kasmaya mı başladın? Abi ben senin videolarını izliyorum. Senin oyun kasıyor abi. Nasıl kasmalıyız? Çok kastım yakında bir 7 7000 serisinden alması yok mu?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 Ben de şu an Ryzen 5 3600 var vallahi. Adam üstümüze, üstümüze var, herhalde. var emir abi. Evet evet. Trambolim var mı bir tane? Onu vururuz. Ha. Lan oğlum. Karivandan ne istiyorsun lan? Enden ne istiyorsun? Bana niye istiyorsun lan? Ben ne yaptım? Dur, canım. Nereye? <Gülüyor> Göremedim. orada ne abi? Oğlum abi. Haberi... He tamam, ben ben abi adam iniyor lan buraya. Adam şu arkaya indi. Aşağı katımızda adam, sertaç abi. Aşağı. <gülüyor> aşağımızda, aşağımızda. Şurada da adamlar <gülüyor> ha. Bak bak. Aa bu bu dur dur. İki tane. Tamam. Orada tutun Vurdum onları abi. Kar. Hayır. Karfil Gar turbo çalıyor. Hayır yakaladım. Thank you, thank you. Şu şey arda. Kardeşler. Işte? Osman senin tarafında iki kişi var kardeşim. Biliyorum. Mark the location. Osman hile misin neredeyse görüyor. Kesin hile var aslında. Açtı açtı. Açtı <gülüyor> yine aştı yine aştı bırak, bırak bırak Osman <gülüyor> MK var MK var 8 var 8'i atarım alırsan MK adam var adam bildi lan abi yanımızda adam. adam var mat ağzım için eki demek bu botmuş botun ismi var tabi altta da içeriden yine alalım ben beni kira. al beni al herkes bizi oynuyoruz bizim aslımız yok geliyorum ama abi yarım adam abi, ya. abi. Kim vuruyor abi ya. Mark the location. Mark the location. Ya aga nasıl ya bırak gelmiyorsunuz Mark the location. Ya e, sen, oha ozan ya grog vuruyom ya. Şöyle sen söylesene benim haberim bile yok. Ben adamları ben uzakta mas. sanıyorum. Gel gelmiyorlar diye ben hiç şey yapmadım abi. Kanka bilim yani ettim çok adam vardı adam ya. Burada burada ben bu adamları uzakta sonra dibimden çıktılar. Vardı vardı abi 2-3 kişi vardı abi, yanımızda. Adamlar ya. zaten beni vuruyor abi. Size bak koşursaydınız oradan ölmezdiniz. Adamlar beni delikleştik etti. Tam da abi, bir tane Barsın. adam. Bak, o yoldan koşup geçerseniz abi balon falan hiçbir şey yok mu? Duvarda var. Adamlar size bakmıyor beni delikleştik ettiler. Kim, kimisi abi, ağza vuruyor, kimisi buruna vuruyor. Çocuğum abi seninle kayın, var, <gülüyor> benim senden. de gözlerim var, ben gördüm abi. Senin kaydın var, bizim gözümüz yok mu? Sanki ben görmüyorum adamı. Ben gördüm, kimisi ağza vuruyor, kimisi buruna vuruyor. <gülüyor> abi, abi bırak abi, ya. Sivirlendi bak, yine sinirlendi. Adam niye kızdırıyorsunuz siz ya? Yani? Bağırıyor bir de, videoda ifşa. Takipçerine bağlıyorum. Aynen. Kendini ifşaladı. Kendini ifşaladı. <gülüyor> Mikrofonu kapattı. <gülüyor> <gülüyor> Gördünüz arkadaşlar. Yayındayken çıldırdı. Evet. Şahitsiniz. Resmen. <gülüyor> A bir şey kattı adam. Açıkta attılar ya da bir şey. He, yok, ışık attı lan açık değil. Şey Aa görmüşsün. Ferdeci para <gülüyor> <Help, help. gülüyor> <gülüyor> abi paraşütü öldürürler Aa. be. Ne la kab ya. Oha ya. ona Oh, hi, uh. oh no.